Deli günün hangi dalan konarsın hem konarsın seni tutun acar mı daldır? yanarsın gönül yanarsın <Gülüyor> avu feryadiler için yanarsın gönül yanarsın <Gülüyor> sevdeşe Zelinde çekecek olur bu oldu İzlediğiniz <tık>